Teknoloji Okudan Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Osman Tufan Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyuncanınların yeni bölümüne karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar Metro Redux oynayacağız yani Metro 2033 biliyorsunuz şu aralar epikte ücretsiz gibi oyun biz de hemen indirip oynayalım dedik oyun arkadaşlar çok yeni bir oyun değil zaten oynayanlar biliyordur fakat grafikleri baktığımız zaman Hani günümüzdeki oyunlarla böyle karşılaştırdığımız öyle çok az seviyelerde değil. 2013 yılında falan çıkmıştı bu yapım. Dolayısıyla görsellerin, grafiklerin gayet tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şunu da hatırlatalım sizlere. Bu oyunun Türkçe yaması da var arkadaşlar. Eğer ücretsiz olarak indirirseniz Epic Game Store'dan ya da bir yerden parayla satın alırsanız fark etmez. Türkçe yamasını indirip kuruyorsunuz ve oyunu tamamen Türkçe bir şekilde oynuyorsunuz. Biraz oyundan size bahsedeyim. Aslında bu 2033 Metro Romanından uyarlanmış bir e, oyun arkadaşlar. Bu oyunda nükleer bir felaket sonrasında insanlar metro tünellerinde yaşamaya mahkum olmuşlar ve bu metro tünellerinden kaçışı aslında anlatan bir yapım söz konusu. Daha doğrusu metro tünellerinden kaçış demeyelim de hani metro dışında yaşayan çeşitli yaratıklar vesaire var. Malum e, radyasyon bazı yaratıkları böyle mutasyona vesaire uğratmış. Bu yaratıkların insanları yaşadığı yerleri işgal etmeleri söz konusu biz de onlara karşı bir mücadele veriyoruz. Tabi oyunun hikayesi bambaşka yerlere gidiyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım ama çok fazla spoiler vermeyelim sonra demeyin. Ya her şeyini anlattın şimdi heyecan kaçtı vesaire. Demeyelim arkadaşlar. Biz biraz oynadık. Hani bu oyunun ilk başlarında zaten silah alma vesaire. Oraları biraz geçtik. Ee, buradan devam edelim oyunumuza. Right. Üye baslıyor. Üm. Maskeni tak diyor. Yoksa ölürsün diyor. Takalım şöyle. Yok silelim silelim pardon. Siliyoruz siliyoruz. Bak böyle maskemizi siliyoruz. Güzel. Güzel güzel. Maskeyi sildik. Tamam bir şey yok. Ha, böyle bunlar mesela eskiden köpekmiş arkadaşlar tabi mutasyonla birlikte başka var mı bunlar yok böyle çeşitli yaratıklara dönüşmüşler oy tat tat tat tat tat Öldün ya la. Yok ölmedim ölmedim tamam. Kan bulaştı. Bir an öldüm sandın kendimi he. Reload. Dur kardeş bir dur ya. O... İt sürüsü gibi. Heh. Bence kanın böyle maskeye sıçraması falan gayet güzel olmuş arkadaşlar. Ayyurad right, ya yeah, işte yani buna. Ne kadar iyi denirse o kadar iyiyiz yani. Tamam dayı, teyze, abla neyse artık. Öyle maskemizi çıkartırsak, ödürüz ama maskeyi takalım biz sınavalım namaz. Değilmeye Sular <gülüyor> da mı zehirli aç bu ay Maske silme olayı, hoşuma gitti Bakayım öleceğim mi? Neyse takalım ne olur, ne olur. Şöyle dünyayı göstereyim seven arkadaşlar. Dünya gördüğünüz gibi bu hale gelmiş. Ee, nükleer bir felaket sonrasında şurada bir ne gibi bir şey. Bunlar yuvalar herhalde. Öyle, öyle, güzel yani işte böyle bir şeye ulaşmış dünyamız. Şöyle koş koşma ile yürüme arasında pek fark yok ama neyse. Ama ben neredeyim ben? Dur bir dakika ya, ben? Şöyle gidelim bakalım. Şimdi maskemizi silelim, yürü yürü. Bir nefes silelim, maskeyi tak, tak, tak, tak. Ya yani onlar zararsız. aha lan sakin ol da ya çocuk mu lan ha Gel. deniz ya bakalım nerdeniz ya hmm. 이라 스트레싱 이라 해누겨 ㅇㅋ 으으으ه 도래��? 에예 Ölγα gereki Hawk� Hı, öldün mü? Yok ölmemiş. He, yakaladık. İşte bu da mutasyona uğramış. İnsanımsı bir şey. Tünelin ucu çok değişik bir yere çıktı arkadaşlar. Mutasyonla uğramış halka herhalde. İnsanlıklarını kaybetmişler. Aha bomba. Herhalde bunun düşlerini şey ettirdik burada. Bana ne oldu? Ben niye bayıldım ki? What the... Ben ne yaptım ya? Bana niye uğruyorsun ki? Aha, Almanlar. Burada da Almanları sokmuşlar işin içine. Guten Morgen. Dankeschön. Ben ninja değilim yani, ben öyle kendi çapımda takılıyordum. Ben normal bir adamım. Beni öyle dövmeyin etmeyin abi benim 10 tane parmağım var. Her birinde birer marifetim var. Öldürecekler herhalde. Biz de şimdi bir kaçma planı yaparız. Pist pist. kardeş gidip boyu mu? Gidemiyorum. Kafa ölçüsünü falan alıyorlar. İşler çok değişik yerlere gidiyor arkadaşlar. Hep bu Almanlar. Bir Kuzey Koreliler bir de Naziler. Aha öldürdü. Hiç beklemiyordum ha. Puh! Senin önüne. Lan bana sor ben söylerim her şeyi. Ne biliyorsam söylerim. Adam sen orada değilsin. Söyle sen ne olur yani? Ha, kula konuşacak. Hım. Ben de konuşacağım, evet. Evet konuşacağım. Ha, ne oluyor lan? Oh. Ben konuşacak dedik ama oh. Oğlum niye demin yapmadın yapmadım o zaman ya Adam öldürdün boşuna iki kişiyi Allah Allah Uçağa bak Counter'da olsa bu uçak 200 dolar arkadaşlar Ama burada beleş şu bile Natsilere bağlamışlar ya. Bakın. Nazi sembolü de Nazi sembol değil ama olsun. kendi tüfeği almış bana bıçak verdi ya. Yani senin bu yaptığın neyse. Hadi hadi aç şurayı da kaçalım ya. Uğraştın o bizi. Karabı çıkarmış diye diyor Atlarım, ben attırım hadi. Ama oyun bana izin vermem yalanlar, yalanlar, Damn! Shit! Shit! Go to hell! <gülüyor> Body! <gülüyor> Biliyorsunuz arkadaşlar burada <gülüyor> kahretsin demek. Farklı anlamlar çıkmıyor yani. Evet oyun böyle genel itibariyle. Buradan Şişt diyor. Sessiz ol adamlar çıkıyor. Bir sal beni ya. Beni salsam var ya hepsini dağıtırım Ver o bana ya. Beni tanımıyorsun bak. Bıraksana da beni. Önüme geçti. Evet gördüm. Quiet mı? Bak bak bak şu gölge geldiğinde geçelim. Yürü. Bak bak bak. Haham nasıl geçtim ama. Kardeş sen çok yavaşsın ya. Beni yavaşlatıyorsun. Tamam. Ta, evet arkadaşlar bu kadar yeter. Bu da ibeni sıktı çünkü. Evet bu videoda sizlerle birlikte metro edüksü oynadık dediğim gibi boyun hali hazırda Epic Games store'da ücretsiz siz dedilerseniz hemen indirip. Oynamaya başlayabilirsiniz. Güzel akıcı bir hikayesi mevcut. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu oyunun Türkçe da var. Yani ee, dilerseniz oyunu indirdikten sonra zaten işte Türkçe yamayızın direkt çıkıyor. Türkçe yamayı da indirip kurup Türkçeleştirmiş bir şekilde oynayabilirsiniz. Önümüzdeki hafta farklı bir oyunla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.